antipresan nedir diye baktığımızda antipresanlar ilaçlardır. Yani öncelikle antipresan edilmiş şeylerin bütün bu yolları geçmiş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani ilaç olmuş olduğunu bilmemiz lazım. Bir soru sorayım ee, hocam orada. Kestim sözünüzü kusura bakmayın ama. Şakayım. Şimdi bu bütün bu süreçten geçiyor ama bizim yine eczanelerden aldığımız ya da marketlerden hı. de aldığımız işte ne bileyim besin takviyesidir. Efendim evet. işte ne bileyim saç uzatan bilmem nedir kilo hı. verdiren. Bir, bir şey tozudur. Doğal şudur budur. Bunlar da böyle hap şeklinde alınan, şekli, şemali benzeyen şeyler var ama bunlar da Sağlık Bakanlığı değil Tarım Bakanlığı Aynen yazıyor. Evet. Bunlar o süreçten evet. geçiyor mu? Yani onlara böyle güvenebilir miyiz? Ee, güven meselesiyle ilgili e, onu biraz daha şeyler daha iyi bilir. Ee, gıda ile ilgili çalışan, arkadaşlar ne şu anda Gıda bilimiyle çalışan kusura bakmasınlar izliyorlarsa ee, hani ile ilgili e, o bilimsel bilgiye sahip olan arkadaşlar, onun uzmanı olan arkadaşlar daha iyi bilir geçtiği yolları. Ama bu yollardan geçmiyorlar. Hı hı. E, bu kadar ciddi, çok bu kadar katı değil. O yüzden e, ilaç firmaları şu anda şeyleri çok daha fazla yönelmiş durumda bu bitkisel ürünlere, takviyelere vesaire. Çünkü bu kadar zorlu değil, kısa sürede üretebiliyorsun. Çok fazla maliyeti yok ve istediğin fiyata satabiliyorsun yine. Yani hani bütün bu kontrolden geçmemiş olana biz çok daha rahat, gönül rahatla bu ilaç değil ya hani kullan rahat kullan gibi. Ha, aynen bakarken, aslında bizim hatamızı. Evet ilaçlara daha korkuyla bakmamız. Evet onu ileride zaten konuşacağız. Ben şimdi Hı -hı. çok kesmeyeyim sizi. Evet. Ve işte ilaç olmuş olması gerekiyor hangi tepeden dememiz için. Ve işte belli endikasyonlar. Endikasyon dediğim şeyde ilacın tedavi ettiği daha doğrusu e, ilacın onay aldığı hastalıktır. Onu da anlatayım. Bir ilaç, e, atıyorum, belki başka bir şeyle ilgili olabilir, hani sizin için öyle iyi gelmiştir ama e, o ilaç, e, faz 3 çalışmayı bitirdikten sonra şöyle bir onay alır. E, işte A ilacı sadece bu B hastalığı için kullanılabilir diye onay alır. Başka diğer hastalıklar da kullanılamaz, endikasyon dışıdır o yani. Endikasyon, e, faz çalışmaları bittikten sonra ilaç hangi hastalık için onay almıştır? Hani ilaç aslında bütün hastalıkları, bütün e, İsterim şekilde kullanabiliriz şeklini onay almıyor. Sadece şu hastalıkla kullanabilirsin, şu hastalıkla kullanabilirsin diye onay alıyor. O hastalıklarda ilacın endikasyonu oluyor işte. Antidepresanlarda da o hastalıkta işe yarıyor yani. Evet. O ilaçlar, o ilaçta o hastalıkta işe yarıp kanıtlanmış diyelim. Hı hı. E i̇şte antidepresanlarda da majör depresi bozukluk, anksiyete bozukluğu, e, kronik ağrı gibi işte farklı e, endikasyonları olan e, şeylere preparatlara müstazsları biz ilaç diyoruz. Bir sonraki seyata geçelim. Hmm. Antidepressanların bir sürü farklı türü var. Bunlar sadece tür. Bunların altında onlarca, yirmilerce ilaç var. Çok fazla ilaç var yani. Şimdi burada şöyle bir soru işareti geliyor. Ben bu özellikle antidepressanlara karşı olan insanların argümanlarından birisi. Bir hastalığın ne kadar çok ilacı varsa o hastalık o kadar tedavi edemiyoruzdur diye bir söz var. Hani işte her şeyi deniyoruz olmuyor mantığında. Halbuki e, bu bence çok yanlış bir şey. Bir hastalığı biz ne kadar e, mekanizmasını anladıysak o kadar farklı ilacı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki e, depresyonu serotoninle de alakalı, nöradreninle de alakalı, monamin, oksidazla da alakalı, nevmedar reseptörleriyle de alakalı, e, melatoninle de alakalı. Hani farklı, bir sürü farklı bilgimiz olduğu için tedavi edebileceğimiz bir sürü farklı yolumuz da var. Hani şunu düşünün bir arabanın e, farklı farklı Mekanizmaları olduğu için farklı, e, araba bozulduğunda e, farklı farklı yerlerine onu e, tamir edebiliyoruz. Çok fazla tamir çeşidi var araba bozulmasının. Ama biz demiyoruz ki arabayı bozulmasının çok fazla çeşidi, tamir çeşidi olduğu için e, onu anlamadığımız anlamaya göre. Onu daha iyi anladığımız anlamaya göre mekanizmasının. Depresyon içerisinde için de bu şekilde. E, şöyle bir örnek verebilirim buna. Mesela e, FMF yanlış hatırlamıyorsam, ailevi akdiniz ateşinin tek bir ilacı var. Colchisin isimli. E, ama biz o Colchisin'in nasıl tedavi ettiğini bilmiyoruz. O ailevi akdiniz ateşinin nasıl bir hastalık olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama tek bir ilacı var. Hı hı. Şimdi bu bu tezi çöğüten bir şey. Aynı şekilde ağrı kesiciler, e, yüzlerce ağrı kesici çeşidimiz var. Ama kimse ağrı kesicilerin ağrıları kesmediğini iddia etmiyor. Antidepresanlar içerisinde bu böyle. Yani bu bu kadar tür olması gözünüzü korkutmasın. Bu biraz daha iyi anladığımız anlamına geliyor. Şey, An depresyonu. Ee, An bu şekilde. Bir sonraki saate geçebiliriz. Peki hep onu sorayım bir şey. Hem soruyu da pas atmış olayım size. Yani e, bizim elimizde bu günkü gibi böyle preparat hazırlanmış ilaçlar hep var mıydı? E, ne gibi tedaviler kullanıyordu? Burada samuray hocamızla birlikte de girebilir e, bu Hı -hı. konuya. Yani. E, depresyon tedavisinde en azından en basitinden buraya hı. nasıl geldik yani bunlardan önce başka tedavi yöntemleri de siz listelemişsiniz tarihini Evet de. evet tarihini anlatırken göstereceğim zaten. Evet 16'dayız evet. hocam sizdeyiz. Hı hı. Şimdi e, önceki depresyonun kısaca bir tarihinden biraz araştırdım onlardan bahsedeceğim. E, depresyon aslında çok eski bir hastalık hani her ne kadar yeni çağın hastalığı dense de eskiden beri bilinen bir hastalık. E mesela M.Ö. 2000'lerde Mezopotamya'da bulunan yazılı eserlerde depresyonun olduğu gösterilmiş. E bunlara şey denmiş işte şeytan, kötü ruh kaynaklı, işte cin çarpması vesaire gibi şeyler olduğu düşünülmüş. Ve tedavi olarak da o şeytan o bedeni terk etsin diye bedene eziyet etmişler. İşte dayak atmışlar, aç bırakmışlar, fiziksel kısıtlamaya uğramışlar. E hani bedene ne kadar zarar verirsek... Şeytan o bedenden uzaklaşır diye düşünmüşler. Bu şekilde tedavi etmeye çalışmışlar. Bu antik Roma ve antik Yunan devirlerinde, M.Ö. 500'lerde biyolojik olduğunu az çok düşünmeye başlamış insanlar. İşte bu Hipokrat'ın dönemleri ve Aristo'nun dönemleri. O zaman da tedavi olarak işte spor, diyet, müzik, banyo... O zaman sıcak su bulmak, banyo yapmak çok değerli bir şey olduğu için ödür olarak muhtemelen banyo vermişler onlara. Şimdiki gibi düşünmemek lazım yani. E, ve o zaman da e, bir takım e, ilaçlar, tabii şu anda kullandığımız ilaç tedavi amaçlı yani. E, haşhaş veya eşek sütü gibi şeyler e, denemişler tedavi için. E, bir sonraki saate geçebiliriz. E, o zamanlarda e, bu mikropların ve işte beynin mekanizması keşfedilme kadar yani yaklaşık 100-200 yıl öncesine kadar e, tıbbın ee, çok genel geçer bir teorisi verdi. 4 sıvı teorisi diye. Bundan kısaca bahsedebilirim. İşte bunu ilk Aristo ortaya atıyor. Sonra Hipokrat geliştiriyor. Ee, Galen yine aynı şekilde geliştiriyor. Ee, vücudumuza 4 adet sıvı türü var. Bu sıvıların hastalanması bizi hasta eder. Böyle bir teori var. İşte bu e, şeylerde sıvılarda kan e, bu kalbi temsil ediyor. Mukus, meyni temsil ediyor. Safra, karajeri temsil ediyor. Siyah safra da mideyi temsil ediyor. 4 tane sıvı. Ee, işte kanın görevi daha doğrusu şöyle bir insanda kan daha çoksa e, sıcak kanlı bir insan anlamına geliyor Bu şekilde düşünmüşler hatta bu sana kanın ısındı e, deyimi oradan geliyormuş daha o zamanlardan kalma bir şeymiş bu yani ben sana kanın ne kadar ısınırsa e, ne kadar sıcak kanlıysam senin için o kadar şey, aramız iyi anlamına gidiyor yani o zamandan kalma bir şey e, beyin mukusu temsil ediyor e, ve soğuk insanlarda mukusu daha fazla olduğu düşünülmüş eee o zamanlar beynin e, kanı soğutucu bir mekanizma olduğunu, hani beynin yaptığı elektriksel, daha elektriğin ne olduğu bilinmediği için, beynin ne yaptığı bilinmiyor, kanı soğutan bir şey, radyatör olarak düşünüyorlarmış. Hatta Mısır'da bu e, mumyaları, insanlar mumyalarken, e, yanlış bilmiyorsan tekrar hayatı dönmeleri için mumyalıyorlar onları. Ama mumyalamadığınızda beyinlerini şey yapıyorlarmış, İşte burundan bir mekanizma ile girip, bütün beyin e, materyalini dışarıya alıyorlarmış, yani buna daha gerek yok gereksiz bir şey diye. Yani sadece kan soğutmak için olduğu düşündü. E, safra, karaciğerde zaten onu iyi tespit etmişler. Muhtemelen keserek e, <gülüyor> karaciğerde o safranın olduğunu görmüşler. Telaşlı ve asabi insanlar daha fazla olduğu düşünülmüş. Siyah safra da miden öz suyuna siyah safra demiş. Duygusal ve işe kapanık insanlara da daha fazla oldu. İşte depresyonda da depresyon için siyah safra fazla ise çok artarsa depresyon olacağını öne sürmüşler. Hatta bu e, melankoli kelimesi buradan gelir. E, Latince'de mela e, siyah demek. Koli de safra demek. Melankoli de oradan geliyor aslında. Mesela bizim melanin pigmentlerimiz var. Burada bizim, mesela şurada benim var. Melanin pigmenti fazla burada. Hani siyahlaştırıyor melanin. Mela siyah anlamına geliyor. Koli de safra. Ta o zamandan kalma bir kelime yani bu melankoli. E, o şekilde düşünmüşler yani. Bir sonraki saate geçebiliriz. Hı hı. Boğazım kuru <gülüyor> <gülüyor> ilk sonra milattan sonra 8. yıllarda ilk davranışsal terapi'nin adımları atılmış. Farslı doktor Rahiz tarafından. hastalığın düşünceyle ilgili olduğunu düşünmüş, yine banyo tedavisi uygulamış ve ödül davranışını teşvik etmiş. Yani uygun davranış yaptığı zaman ödül vermeye yönlendirmiş kişileri bu şekilde tedavi etmeye çalışmış. Daha sonra Ortaçağ Avrupasında e ee, akıl hastalarının doğaüstü nedenlerle olduğu da, düşüncesi daha çok yerleşmiş. İşte bu cadı avları, hmm. akıl hastalarının öldürülmesi, infazları vesaire olmuş o zamanlar. Bir sonraki saate geçelim. Bir artıyor, bir azalıyor yani. Bir milattan önce 2000 yılında e, cin çarptı, ruh girdi diyorlar. Hah. Bir milat işte 500'lere doğru bir anlıyorlar. 800'lere doğru. Sonra bir daha aynı yola. geri yine evet. Evet. Şimdi aydınlanma çağı. O geri dönüş gibi. Hah. Ayrılanma çağında da e, yine e, biraz daha mantıklı şeyler yapmaya başlamışlar. E, uyuşturucular yavaş yavaş bulunduğunda onları vermeyi denemişler. Evet. Ve bu ilk şok terapisi EKT benzerinin öncül tedavileri burada denenmiş. İşte, e, hastanın kafasını suya doldurup e, boğulma sınırında tekrar kaldırmışlar. Evet. İşte beyindeki o e, şok, şoka uğratıp, işte. Ee, ne denir? Reset atmaya mı çalışmışlar? Aynen. <gülüyor> Şeyi düşünmüşler işte baş döndürme terapisi falan işte o kafadaki olumsuz düşüncelerin yerini değiştirmeye falan çalışmışlar yani biraz. O şekilde bir mantık düşünmüşler. Ee, 20'ye geçelim. Ee, 1900'lerden itibaren artık yavaş yavaş günümüze yaklaşıyoruz. Burada psikanaliz çağı başlıyor. Ee, i̇şte Freud'un e, yas ve melankoli ile alakalı teorileri, işte Aaron Bek'in bilissel kuramı, işte olumsuz düşüncelerin Depresyon yaptığıyla ilgili düşünceleri. Hı hı. Martin Seligman'ın e, yanlış yazmış olabilir ismini. Öğrenimiz çaresizliği e, tespit etmesi böyle bir şey olduğunu. E, 1950'lerden sonra da e, bu 2. Dünya Savaşı zamanlarında biyolojik açıklamalar ve ilaçlar yavaş yavaş bulunmaya başlıyor. E, i̇lk defa e, trisiklik antidepresanlar bulunuyor. Hı hı. Ama bunu e, klasik bir şeydir yanlışlıkla bulunuyor. İşte psikozun tedavisi araştırılırken e, yanlış hatırlamıyorsam. İmipramin veya Amitriptilin de ikisinden biri. Hı hı. Ee, bu ilacı psikoz hastalarına veriyorlar ve onların e, depresif notların düzedini görüyorlar. Ve, ha, biz onunla antidepresanlar kullanabiliriz olarak düşünüyorlar. Ondan sonra e, veremin tedavisi araştırılırken, e, verem hastalarda monamin oksidaz inhibitörleri veriliyor. Birazdan mantığını açıklayacağım bunların izleyen arkadaşlar için. Hı hı. E, bu hastalarda e, bipolar bozukluk ve maninin arttığını görüyorlar. Sonra bakıyorum ki ha bu eee monoaminoksitaz serotoninini, e, dopamini, noradrenalini arttırıyor. E, ve insanları işte maniye yani depresyonun tam tersi olan bir hastalığa şey yapıyor. Neden oluyor insanlarda? Sonra biz bunu e, depresyona verebiliriz diye düşünülüyor. Hı hı. Ondan sonra şeye bakılıyor. E, şimdi bu tricyclic antidepresanlar da monoaminoksitaz inhibitörleri de bu serotonini, norepinefrinini arttırıyor. O zaman işte e, depresyonun teorileri nasıl ortaya çıktı teorileri bulunmaya başlıyor. İşte biyolojik amin teorisi buradan itibaren ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve diğer ilaçların keşfi başlıyor bundan itibaren. Madem serotonin ve nöroepineprin önemli e, serotonin geri alım inipitörleri deneyelim bakıyoruz. İşe yarıyor. Ondan sonra serotonin, nöroadrenalin geri alım inhibitörleri, onlar deniliyor. İşe yarıyor. E, bunlara bakarken e, işe yaramadı hastalar da görülüyor tabii ki. E, bir süre sonra e, hastaların ee, Tabi bu yakın zamanlarda e, limbik sisteminde, hastanın e, beyin sapı fonksiyonlarında e, bir artış e, oldu. Bu limbik sisteminde modülasyon yaptığı görüyor bu hastaların ve e, bununla ilgili yeni teoriler gerçekleşiyor ve yeni ilaçlar çıkıyor. İşte yakın zamanda e, keşfedilen multimodal antidepresanlarımız var. Bunlar keşfediliyor. Böyle bir kronolojik sırası var. E, bu biyolojik amin teorisinde şu şekilde bahsedebilirim. Bir sonraki saatte ondan bahsedeceğim. Evet onu bir evet. anlatalım hocam. Şimdi biz isimlerini Hı -hı. verdik ama mesela işte trisiklik, monamin, e e SSRI'lar evet. bunlar nasıl çalışıyor? Evet bunu bahsedeyim. Hatta bir önceki sayata da dönüp tekrar bir özet geçebiliriz. Hı -hı. E şöyle çok basit bir şekilde e, açıklayacak bir şey hazırladım. E, şu isimleri ben yazdım yani biraz daha kolay anlaşılsın diye. Hı -hı. Şimdi bizim beynimizde e, trilyonlarca sinir var. Ee, bu sinirlerin hepsi birbirine şöyle uçuca bağlı. Bu bağlanma yerlerinde aralarda şöyle küçük küçük boşluklar var. Bunlar sinir boşluğu diyoruz. Aslında sinaps aralığı bunlar. Hı hı. Bu sinirler aslında boşluk. Bu boşluk üzerinden sinirler birbiriyle haberleşiyor. Tamam, birinci sinir geliyor. yani. Böyle dokunmuyorlar evet, arada boşluklar. Dokunmuyor. Ee, elektrik geliyor birinci sinirden. Ee, bir takım haberciler salgılanmasını sağlıyor. O haberciler geliyor. ikinci sinire dokunuyor. İkinci sinirde tekrar elektrik üretiliyor. Bu şekilde asitleştirebiliriz. Hı hı. Ee, şimdi bizim e, serotonin olarak e, gösterdim aslında aynı zamanda e, nöropinefrin için de geçerli bu, hı hı. dopamin için de geçerli. Bunlar nörotransmikterdir. Transmission zaten e, haber veya şey e, ne Aktarım. denir? Aktarım. Aktarım evet o şekilde Türkçeleştirebiliriz. Nöroda zaten sinir, sinirsel aktarımı sağlayan maddeler. E, serotonin üzerinden örnek vereceğim. Bu depolanmış halde bekliyor sinirin içerisinde. Elektriksel uyarı geldiği zaman bu depolar boşalıyor. Bu sinir boşluğuna, sinaptik aralığa. Bu depolardaki serotonin e, ikinci sinirdeki uyarıcı kapılara dokunuyor. Dokunarak e, diyor ki işte sana haber var, senin de uyarılman gerekiyor ve o ikincisini uyarıyor. Evet. Mantık tamamen bu şekilde. E, ortamda bu sinir boşluğunda bu e, növotransmitterler, serotoninler sürekli kalırsa Sürekli uyarılacağı için Hı -hı. E, sorun ulaşabilir. Bu yüzden bunların geri alınması lazım. Tekrar depolanması lazım. Hı -hı. Bu geri alınması da farklı kapılarla oluyor. İşte geri alım reseptörleri, geri alım kapıları var. Hı -hı. Bu birinci verdiği maddeleri tekrar bir süre sonra geri alıyor. Şu geri dönüşümü yapıyor uzakları. yani. Kullanıp tekrar evet, hücre içine alıyor. İsraf etmiyor yani. Evet. Hı -hı. Geri dönüştürüyor. Bu şekilde bir sistem var. Şimdi biz bu sistem üzerinden şey yapıyoruz. E, bu sistemle oynayarak biz e, serotonin etkisini arttırabiliyoruz. E, düşünüyoruz ki ortamda bu sinir boşluğunda serotonin daha fazla olursa e, biz daha fazla uyarı sağlayabiliriz. Çünkü serotonin biz etkisini arttırmak istiyoruz. Bu e, hastalığı tedavi ederken. Hı -hı. Ne yapabiliriz? Bu geri alımı inhibe edersek, yani inhibe dediğim şey baskılamak, iptal etmek olarak düşünün. Bu geri alımı iptal edersek ortamda serotoninler çok kalacak. ikincisini çok fazla uyaracak Hı -hı. ve bizim serotonin aktivitesini arttırmış olacağız. Bir önceki sıra geri dönelim mesela. Hı. Burada ne demişiz? Ee, serotonin geri alım inhibitörü. Yani geri alımı baskılaması. Bu şekilde bir ilacımız. Geri hazır. alamıyor. Bu sinaptik evet. boşlukta daha fazla kalıyor. İşte SSRI evet. çok duyacaklar. işte. Se seçici Aynen. serotonin geri alım inhibitörleri. Hı. Çok yaygın ilaçlar. Hı. İşte SNRI... Orada da norepinefrinin, işte noradrenalinin yani oradaki Aynen. geri alınmasını, kapayı kapatıyor. Hayır sen buralarda takıl diyor. Monamin oksidazlar sanırım şeydi, geri aldığında sindirilmesin, etrafta sindirilmesini Aynen. engelliyor ki daha çok e, bu, hazırda bulunuyor. Evet, bu depoların içindeki serotonin e, monamin oksidaz ismini verdiğimiz bir enzim tarafından e, yıkılıyor, hı hı. yani yok ediliyor. O yok etmeyi engelliyoruz. Daha fazla serotonin bulunduruyor yani. Yani aslında mekanizma aynı. Edelim. Sizin başta dediğiniz mekanizma aynı. Ben bunu bir yerden evet. burayı arttırmam lazım. Bir sürü mekanizması evet, var bunun. Işte. Ya bu kapıyı o yüzden bir sürü farklı ilaç var aslında. Sizin de dediğiniz Aynen. gibi yani çok fazla ilacı olması şey yapması demek değil. Bilmiyoruz demek değil. Evet, aslında değil. daha iyi biliyoruz anlamına evet. geliyor. Peki şeyi sorayım. Multimodal nasıl açıklayacağız burada? Nasıl hı. çalışıyor? Multimodal? Multimodal dediğimiz şeyde çok çok farklı e, yönlerle ilacı, e, depresyon tedavi etmeye çalışan ilaçlar. Hı hı. Mesela işte bu hem geri alımı in gibi edebiliyor, e, iptal edebiliyor. Hı hı. Hem bu uyarıcı kapılardan e, şimdi uyarıcı kapı dediğimiz tek bir tür yok. E, onlarca, yüzlerce türü var. Hı hı. Bunlardan bazıları e, iptal edildiğinde depresyon iyileşirken bazıları aktive edildiğinde depresyon iyileşiyor. Hı. E, bu multimodal işte bazılarını aktive ediyor, bazılarını inhibe ediyor, e, geri alımını inhibe ediyor, serotonini arttırıyor vesaire. farklı farklı yönlerden etkilebilir. Yani gibi. hepsinden evet. hani işe yarayanları koyup biraz biraz Evet. evet. E, böylece ilaç şeyimizi toparlayalım bu, hocam size e, tekrar vereyim sözü e, bu şekilde yani ilaçları kurumolojik şekilde bu şekilde bulduk ama bu ilaçların birbirlerine üstünlükleri yok hani şey olarak düşünmeyin sırayla bulundu. Demek ki multimodeller daha iyi. Demek ki trisiklikleri daha kötü şeklinde düşünmeyin. Hı hı. E, biraz hastaya bağlı çünkü e, beyinle ilgili özellikle hastalıklar e, çok çok farklı şekillerde ilaçlar hastalara etki edebiliyor. E, A ilacı etki etmezken B ilacı bana etki edebilir. Ama işte senin hastalığında işte tam tersi etki olabilir. Bunu bilemediğimiz için e, ilaçların birbirine üstünlükleri yok. O yüzden biraz daha şu şekilde gidiyor. E, belki Samur hocam daha iyi bilir. İşte, trisiklikantris depresyanları kullandık, işe aramadı. Ondan sonra hmm. serotonin e, geri alım inibütörlerini deneyelim. O da olmasa şu şekilde gidelim. Tarzında bir e, tedavi aşımı mevcut diye biliyorum ben. Evet. E, eksiklerim, yanlışlarımı olacağımızı düzeltir. Hani, ilaçların mevbirlerinde öyle üstünlükleri yok. Yan etkiler açısından biraz üstünlüğü olabilir. Mesela SSRI'ların yan etkisi nispeten daha az diğerlerine göre. Hmm. Trisiklikantrisanlara göre özellikle. E, sonra monoaminoksis inibütörleri kullanırken e, ...dikkatli kullanılmak gerekiyor. İşte peynir gibi, e, turşu gibi, şarap gibi böyle fermente gıdalarla kullanılmaması lazım. Hmm. E, çok ciddi yan etkilere neden olabiliyor. Çünkü o e, bahsettiğim gıdaların içerisinde tiramin isimli bir madde var. Bu maddenin de yıkımını sağlıyor monoamin oksidaz. Hmm. E, şimdi monoamin oksidazı biz iptal ettik. Bu e, maddeyi alırsak biz peynir yiyerek... ...vücudumuzda bu tiramin maddesi çok çok artıyor, yıkılamıyor. Bu sefer bizde e, çok ciddi yan etkileri neden olabiliyor. Hmm. O yüzden e, hani ilaçların bu şekilde hani tedavi etkinliği açısından üstünlüğü yok ama e, yan etki bakımından hastaların tolere edebilmesi bakımından e, değişiklik gösterebiliyor. Evet.